Arkadaşlar toplantıya başlayalım mı? Sonra herkes işine bak. Arkadaşlar O zaman bir şey araya... araya gelmiyor. Gelmiyor. Ajanlar, Ajanlar var o yani. yüzden, yarın... Ajanlar... Müspersizlik toplantıya başlatalım, bir ben de bilinelim şey... yani. Ütopyalar kendi düzenlerini kurmak için bir araya geldiler. Ütopya halkı ikinci günden inekleri satacak mı? Yani konularını belirleyelim mi? ...şu konuyu konuşalım diye varsa onu... ...yani gündem maddesi olarak tamam. yazalım. Yani bir yemek sırası, günlük yapalım. Hatta ve şimdi uyku oy, ah. düzeni. İş de aldım. Onun dışında iş de aldım. Iş Aynen. Aynen. İnek konusunu konuşmak istiyor mu? en azından? çoğunluk. Tabii ki, tabii. Kar tabii. Ya yani konuşalım tabii ya. Yani yani. Herkes Bu fikrine... Ben ya? Herkesin aklını nasıl veren. Semih'in Türkan'a ineğin gitti demesi... ...Türkan'ı e sinirlendiriyor. Ölken Arkadaşlar da, uyku düzeni... İngitti. Sen de biraz hızlı olur da seni.